Merhaba bugün sizlerle beyaz delik hakkında konuşacağız Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu beyaz deliğin gizemi hala çözülemedi Sebepleri var onları konuşacağız sizlerle Beyaz delikler cidden kara deliklerden daha gizemli Hatta zıtları hadi anlatmaya geçelim Beyaz delik nedir arkadaşlar? Beyaz delik dediğimiz şey kara deliğin tam tersi. Nasıl kara delik tüm cisimleri yutuyorsa beyaz delik de etrafındaki her şeyi püskürtür. Yani bir beyaz deliği görmek neredeyse imkansızdır. Aslında çoğu fizikçiye göre ak delik öbür adıyla beyaz delik gerçek değil. Ama az da olsa bazı fizikçiler beyaz deliğe gerçekten inanmaktadır. Yani beyaz deliğin varlığına inanmaktadır. Aslında bir gün nasıl 2006 yılında uzaydan büyük bir ışık patlaması aldı. Yani bu bir beyaz delik olduğunu düşünmek dedi. Genelde kısacası ak delik, deliğin tamamen tersidir diyebiliriz. Konu üzerinde fazla konuşmak istemiyorum çünkü nasıl desem tam yani gerçek olduğu belli değil. Ayrıca Y'de teoriler ileri sürüldü. Ama Y'de evet bana göre gerçek. Ne kadar kara delik gerçekse beyaz delik de o kadar gerçek. Tabi ki sebepleri var. Şimdi size onu görememizin sebebini açıklayacağım. Beyaz deliğin teorisinden dolayı onu göremiyoruz arkadaşlar. Şimdi size anlatıyorum. Beyaz deliğin gerçek olduğunu bilmiyoruz zaten. Gerçekse bile göremeyiz ancak şöyle bir teori var. Yani göremememizi şöyle bir teorisi var. Evrenin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Big Bang patlamasını hepimiz biliyoruz. İşte o patlayan yıldız bir beyaz delik olduğu düşünülmek yani o patlayan yıldız bir beyaz deliktir diyoruz. Ve hani o patladığı zaman deli miyiz? Kara deliğin tam tersi deli miyiz? İşte her şeyi püskürtüyor dışarıya atıyor dedim mi ya? İşte tam o anda yıldız patladığından dolayı küçük bir enerjiyle evren oluştuğu kabul ediliyor. Yani böyle bir teori öne sürülüyor. Ve arkadaşlar bu teori doğruysa hak deliği yani beyaz deliği görmemiz imkansız. Var. Çünkü beyaz delik evrenin ta kendisi oluyor. Ama bana göre birden çok beyaz delik var tabi ki. Aslında çoğu kişiye göre birden çok beyaz delik var. Sadece o patlayan yıldızın beyaz delik olduğu öne sürülüyor. Devam edelim. Bundan dolayı beyaz deliği görmemiz imkansız. Yani şöyle bir teori var arkadaşlar. Evren ak başladı ve kendi içine çökerek bir kara delik oluşturacak. Sonra o da enerjisi biterek evren sonsuza kadar yok olacak. Bizle biraz daha bahsedeceğim bu beyaz deliğe hakkında. Evet arkadaşlar cidden bu beyaz delik tam tartışılacak bir konu. Çünkü yani nasıl bir şey olunduğu bilinemiyor. Zaten eğer gerçekse bile yanına yaklaşılamaz arkadaşlar. Yani direkt püskürtüyor yanına gelen şeye. Yani birazcık karmaşık konu. Çok kurcalamazsak sevinirim. Yani ben çok kurcalamak istemiyorum abi. Elbette Elbette birçok şey olabilir bu beyazdelik hakkında. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim abi. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.